Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit sanayi sitesindeyiz. Zaten sesleri duyuyorsunuz. Burası sanayi olduğu için etraftan makine sesleri devam ediyor, geliyor. Şu anda Balatacı Sezgin'in karşısındayız. Balatacı Sezgin diye bakın yazıyor kocaman. Burası ne iş yapıyor? Burası Balata Fren işleri yapıyor. Zaten orada yazıyor. Ben okuyorum şimdi size. Kampana ve Dix Tornası, kara araç, tekne, tek sülük, uçak balataları... Sanayi iş makinaları asansör debriaj balatası araç fren diskleri her türlü özel sipariş alınır diye yazmış arkadaşlar 0266 373 4147 0544 769 1669da da telefon numarası arkadaşlar söylediğim gibi Edremit'teyiz Edremit sanayisindeyiz şimdi telefon numaralarını söyledim şimdi içeri doğru giriyorum arkadaşlar Türkiye'nin her yerine hizmet veriyor abimiz parça gönderebiliyor. Balata frenle ilgili bir ihtiyacınız olursa Türkiye genelinde <gülüyor> burayı arayabilirsiniz. Telefonlarını verdim size. Burası dükkanın içi arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi fren balatayla ilgili her türlü malzeme var arkadaşlar. Kredi kartı geçerli. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyor. Gördüğünüz gibi çeşitleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakından gösteriyorum size. Telefon numaralarını söyledim biraz önce. Türkiye'nin her yerinden arayabilirsiniz. Kredi kartı da geçerli burada. Gördüğünüz gibi. Bakın şu anda zaten kendisi çalışıyor burada. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Palata firan ile ilgili bir ihtiyacınız varsa buraya gelin arkadaşlar. Biraz önce söyledim yine tekrarlıyorum. Türkiye'nin her yerine hizmet veriyor, malzeme gönderiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.